Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte savaşmama challenge yapacağız. Ne demiştim gelecek demiştim ve e, geldi şu anda. Bu arada ben e, Ruf'u 7 seviye yaptım. Şöyle şurada. Görmüş olduğunuz gibi 7 seviye. Artık aksesuarı açıldı alacağız. Siper al diye bir şey. E, arkadaşlar şimdi burada ben tek hesaplaşmaya girdim. Ee, burada kuralımız şöyle. Zaten diğer videoda bahsetmiştim size de. hiç savaşmadan bir çalıyor pusup. İki savaşçı kalana kadar bekleyeceğiz. E tabi yükte alalım yani. Kimsenin bizi bulmaması lazım. koltu belki görmemiştir. Girdim şu anda. E, teker teker yer değiştireceğiz bu arada. Yani bir yerde sadece bir dakika durabiliyoruz. Kural o. Bir dakika. Düşünsenize bir de adam burada olduğumu tahmin etmiş. Ultiyi buraya atmış. Ya proluktur yani. Evet 6 savaşçı 6. Bakın çok az kaldı. 5 e, olunca artı 1 alıyoruz. 6 olunca 2 alıyoruz. Bir dakika. Bir dakika geçti. Ayrılalım. Buradan. Evet 5. 5 kişi. Şöyle. 4 kişi. Hadi. Şuradaki sayıları çıkıyor. 4 kişi diye zaten. Kalan savaşçı. Üç kişi hadi. Üç. Süper. Eyvah. Hop. Oy. Hadi be. Ama neyse yani adam ultiyi en azından ıskaladı. Evet arkadaşlar. Artı altı almış oluyoruz. Ve bitiriyoruz. Üç savaşçı kala bitirdik bence iyiydi. Ama hiç savaşmadık. Yani bu turda. Tabi biri gelince ben otomatik men olarak savaşmak zorunda kaldım. Bu arada e, dükkandan şöyle Rufa bir tane güç puanı alalım. Aldık güç puanını. Bakalım ne kadar oldu. Şimdi ben bunu 8 seviyeye yapacaksam daha 63. Tamam var. Tekrar ilerleyelim. Hadi aç. Yani en çok Brawl Stars izliyorsunuz. Ben CSGO falan çekiyorum ama. Ya onlar pek hoşunuza gitmiyor biliyorum arkadaşlar Ya sanki öldürebilirsin de Ne olacak ki ne olacak senin merminden ne olacak? Benim vuruşum daha güçlü senden Normal enerjisi halinde bile ben senden daha güçlü vuruyorum koltuğum. tamam mı? Şu karakteri bir deneyin yani sizde yoksa da bir deneyin görün bütün özelliklerine? Evet ultimiz bomboş. Hiçbir yükümüz yok. Öyle duruyoruz olduğumuz yerde. Bir dakika bir dakika. Bir var deme. Bir dakika geçti orada. Altı ol artık yeter. Hadi. Hadi ölün, ölün. Ha. Yavaş yavaş ölüyorlar bir de yavaş yavaş. Hayır, dur. Gaz geliyor. Cık. Dört oldu di dört. Arkadaşlar bu arada kupa ligi bitti. Yani sezon bitti. Ben de o yüzden 14.000 kupa yapmıştım normalde. Ama eksildik. Kupa ligi bittiği yüzünden. Hadi dört ol. Dört ol. Dört ol. Niye olmuyorsun? Çık çık çık çık. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Ya olmuyor ama. Yavaş ölüyorlar. Neyse artı bir aldık şöyle. Olsun olsun benim için bir kupa bile iyi yani. Hiçbir şey değil zaten oyun zihin teki. Bir karakter bulamamış. diye saçma sapan bir şey getiriyor. Yani Viko'nun kostümü yapsaydınız daha iyiydi bence. Saçma sapan bir şey. Onun da pası olursa ben yani almam daha ya. Ben bütün paramı böyle bir oyuna harcayamam yani. Bir karakter daha gelirse pas vermem artık arkadaşlar. Ben barımı yoğumu veriyorum zaten oyuna. Daha ne vereyim? 9 kişi. 9 savaşçı. Hiç savaşmıyorum. Bakın hiç savaşmıyorum. Yukarıdan mesajlar geliyor arada bir. Kapatıyorum onları. İtiyorum üstte. Bakın şu Evet Edgarlar kapışıyor. Şimdi ben buradan kaçacağım. Eyvahy vah Leon. Leon. Leon, Reis. Leon Reis. Leon Reis. Leon Reis. Sakin ol. Eyvah. Dur dur dur. Edgar. Edgar beni görme. Sakın beni görme. 6 kişi var. Son. 6 kişi. Sakın. Sakın. Gaz gelecek şimdi. Gaz gelecek. Sakın. Sakın. Sakın. Sakın. Sakın. sakın. Bir milim. Geldi. Beş olsana. Şaka mı bu? De hemen geliyor gaz zaten. Ya. Nasıl? Ol artık yeter ya. Niye bu kadar yavaş? Nasıl kimse ölmüyor bu oyunda? Ayva şurada biri var. Biri var gördüm adamı. Adamı gördüm. Adamı gördüm beni kesecek. Beni kesecek ya kaçamayız daha. Of dört kişi. Sonunda bir artı dört falan al alacağız yani öyle bir şey. Evet ben öldüm zaten alın alın beni yani. Ya öldürsen öldür. Üç savaşçı. Kupam kaç? Dört. Tamam. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Oyun kapa çeneni bir şey yok. Ben challenge çekiyorum burada. Tek hesaplaşma hayatta kal. Her savaşçı kendi başına. Ve bravo. Tamam Bu sefer de buraya pusluk. Normalde bu tür haritalarda çok iyiyim diyemem. Ama yani savaşmadan durmak bence güzel bir şey. Bekliyoruz. Bu arada birer doçalınca izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer daha çok izlenme ve beğeni gelirse ikincisini de çekeceğim unutmayın. Ee, bu arada bu son maçımız. Devamının gelmesini istiyorsanız görüntülenmeleri arttırın ve videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Ee, Sekiz kişi var. Yedi oldu. Ee, biraz daha azalırsan sevinirim. Yenim. Evet normalde daha çok canlı bir karakterle girmem lazımdı böyle bir harita. Çünkü e, gaz yaklaştığında hani şöyle bir primo frank falan. Onların canları daha dayanıklı olduğu için hani ruf sakat biraz. Beş savaşçı. Aa, ölüyorum ölüyorum dur. Kamerada göstereceğim derken Savaşçı sayısını. Edgar gördü bizi arkadaşlar. Takip edecek şimdi kesin. Ben bu Edgarların oyunu çok iyi biliyorum. Çok iyi. Dört ol. Dört ol hadi. Videom bile uzadı zaten. Edgar. Edgar hayır. Hayır hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır, hayır. Gelme. Gelme. Gelme. ya. Tamam tamam. Artık aç. Artık aç. Artık aç. Kapa çeneni, lütfen. Artık aç. Artı bir. Şöyle. Beşinci sıra. Tamamdır. Ee, evet arkadaşlar. Bir dakika. Kamera döndü. Evet arkadaşlar. E, videomuzu burada bitiriyoruz. Daha fazla. E, bundan gelmesini istiyorsanız. Açıdan tekrar. ikinciye söylüyorum. E, Açıdan Videolarımı beğenip e, kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şu yana bir tane video bırakıyorum. Şu yana da bir tane video bırakıyorum. E, buraya da kanalımın linkini bırakıyorum ortaya. Ve bay bay.